Dünyanın hayretle karşıladığı o motivasyon görüntülerinde neler var, neler olmuş bir bakalım. Sonrasında stüdyoda konumla birlikte bu konuyu tartışacağız. Çin'de bir şirket çalışanları performansları düşük olduğu gerekçesiyle şirket sahibi tarafından insanlık dışı bir eyleme zorlandı. Şirketin yıl son toplantısında ekip olma egzersizi adı altında çalışanlar birbirlerini tokatladı. Firması çalışanları saniye çıkıp birbirine tokat atarken onlar kameraya kaydedildi. Gösterinin çalışanları mümkün olduğundan küçük duruma düşürmek için bu şekilde organize edildiği Öğretmeninde <gülüyor> satış departmanında çalışan yüzlerce kadın patronları artık durdurabileceklerini söyleyene kadar birbirlerine vurmaya devam etti. Video tüm dünyada büyük tepki aldı. <gülüyor> dedik Çin'de yapılan bu ilginç motivasyon olayını. Şimdi hemen stüdyo konuğuma dönüp sormak istiyorum. İş yerinde motivasyon nasıl sağlanır? İş verene düşen yük kadar çalışanların da yükümlülüğü var mıdır bu konuyla ilgili? Yani kendimize çalışma ortamını zehir etmek diye bir tabir var biliyorsunuz. Hmm. Ee, ailemizden çok iş yerindeki arkadaşlarımızı görüyoruz. ve Burada bir aile ortamında çalışırsak, motivasyonumuz yüksek olursa daha verimlili. Hem kendi kişiliğimiz adına hem de çalıştığımız iş Geri için daha verimli olacağını düşünüyoruz. Siz bu görüntüleri...